Beyler bayanlar selamlar. Yeni bir airdrop ile evet yeni bir kazançlığa daha karşınızdayım ama bu sefer bu airdrop daha öncesinde bahsettiğim projeye girenler için geçerli. Çok yüksek olmasa da belirli miktarda evet yine airdroptan bedava para geldi arkadaşlar. Neyse gelin şimdi bu projeyi inceleyelim. Airdrop ne dağıtmış, daha sonrasında ne dağıtacak ve sizin bunu airdroplara katılabilmeniz için ve sonrasında da free play olacak olan bu oyuna gidebilmeniz için ya da bir şeyler almanız gerekiyor mu? Gerekmiyor mu? Neyse Gelin şimdi hepsini birlikte inceleyelim. <gülüyor> Öncelikle projemizin ismi Planet Nine. Evet bu sefer Planet Nine diyeceğim. Planet XXX demeyeceğim arkadaşlar. Planet Nine. Daha önce hatırlarsanız bu proje ile ilgili bir sürü aslında video çekmiştim. Airdrop ile kazan arkadaşlar. Örneğin free youtube play. Oluyor. Şimdi bize ne geldi? Ah tabii biraz önce kayıt alırken bir sıkıntı yaşandığı için e, o kısmı size gösteremeyeceğim. Ama şuradan polis kene girelim arkadaşlar. E, polis benim cüzdanı aratalım. Ben, e, ben size nasıl bir işlem yaptığımı göstereyim. Şu işlemi açarsak eğer arkadaşlar bana toplamda 51 tane token geldi ve bu 51 tokenin karşılığında da ben ne kadar almışım? 26 dolar almışım. Şuradan saate bakacak olursanız da 8:39 ama Kayıt açmayı unutmuşum daha doğrusu klavydeki tuş çalışmamış ben o anlat babam anlat neyse Bir daha baştan kayıt aldığım için ve bu kısmı size tekrar gösteremeyeceğim için maalesef polisken üstünden gösteriyorum Eğer sizde bir şekilde arkadaşlar airdroptan faydalandıysanız ve sizin hesabınıza cüzdanınıza token yattıysa çok basit yapmanız gereken şey. Ne? Quick Swap'a giriyorsunuz arkadaşlar yukarıya oyunun token'ını yazıyorsunuz aşağıya USDT ya da çevirmek istediğiniz hangi token'ı onu yazıp buradan swap işlemini gerçekleştiriyorsunuz. E peki kimler mi kazandı bu airdrop'u? Hemen neredeydi Discord şuraya geçelim arkadaşlar. Şimdi kazanabilmeniz için belli başlı bazı adımları vardı. Kaç? 6 7 tane falan adım var burada. Hatta 3 6 7 kaç sayamadım. 3 6 tane adım var arkadaşlar. Şimdi İlk adım ne diyor? Bunların bir yeni dropları vardı. Yeni droplardan eğer bir tane NFT aldıysanız arkadaşlar 125.000'lik havuzdan sizde faydalanabiliyordunuz. Ve bu aldığınız dropu paketi açtığınızda da yine ekstradan 125.000'lik havuzdan bir pay almaya kazanıyordunuz. Terörite sahibiyseniz de arkadaşlar ama terörite diyorum normal bir tane pix'ten bahsetmiyorum. Hatırlarsanız onu bölge haline yan yana bir şekilde dizip. Bunu bölge haline getirdiğinizde terörite oluyordu. Ve bu şekilde bir bölgeye sahipseniz 375 binlik havuzdan faydalanabiliyordunuz. Geçen senenin sonlarında 5 satışları olmuştu. Ve bu beşlerden işte 3 tane çeşidi vardı. Bronze, Silver ve Gold. Gold bunların arasındaki en iyiydi. Onun 125 bin, bir altındaki Silver'a 75 bin ve bir altındaki Bronze'a da 50 binlik havuzdan pay dağıtılacaktı arkadaşlar. Son olarak da bu elimizdeki Pix'leri, bu arazileri hatırlarsanız oyun içindeki marketten alıp satabiliyorduk. Yani elinizi açtığınız paket çıktı, paketin içinden 10 tane lent geldi size. Bunu bir başkasına satabiliyordunuz. Ya da siz bir bölge oluşturmak istediğinizde, başkasının satılık olan arazisini satın alabiliyordunuz. Bir şekilde 21 Eylül'e kadar bu trade işyamını gerçekleştirdiyseniz de 375 binlik havuzdan yine hak kazanıyordunuz. Ama unutmayalım size direkt 375 bin yatmıyor. Oh keşke öyle olsa ama o zaman da ekonominin ucu gider zaten elinizdeki bir para etmez. Neyse 5 sahibi olduğum için o havuzdan bildim ve biraz önce de sizlere gösterdim. Neredeydi bu işlemdeki e, ne kadardı 51'lik bir hak kazandım. Sizin de cüzdanınıza yapmış olabilir. O yüzden mutlaka kontrol edin arkadaşlar. Boş boşra para orada yatmasın, ölmesin. Onu değiştirin ya da yapabileceğiniz diğer işlemle hemen neredeydi buradaydı arkadaşlar. Stake yapabilirsiniz. Oyunun daha uzun süre gideceğini, token'ınızda bir kalabileceğini ya da bir şekilde staketen gelen kazancın token düşüşünden daha yüksek olacağını yani kar edeceğinizi düşünüyorsanız buradaki stake kısmında dilediğiniz miktarda stake yapabilirsiniz ha, neler var burada aylık var 3 aylık var 6 ve 12 aylık var ama mutlaka şunu dikkat edin arkadaşlar şuradaki oranlara dikkat edin buradaki yazar %36 bir yıllık değil 12 aylık çünkü every per year yani yıllık arkadaşlar. 12'yi bölmeniz o şekilde hesaplamanız gerekiyor. Burada da bir diğer yenilik de şu arkadaşlar. Daha öncesinde landmark'lar vardı. Böyle landmark'lar nereden çıkıyordu arkadaşlar? Ruffle'lardan çıkıyordu. Elde etmesi çok zordu. Ya da çok nadiren AirDrop'larla yine dağıtılıyordu. Ve bunların da artık stake açıldı. Eğer bir şekilde siz de çekilişler landmark sahibi olduysanız mutlaka bunu da stake koymayı unutmayın arkadaşlar. Para kazandırmaya başlasın bir an önce. Landmark'larla ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak için Hemen Whitepaper'ımıza geçelim yukarıda arkadaşlar. Şöyle Whitepaper ikinci versiyonu yayınlanmıştı. Bir önceki video neredeydi? Buradaydı. Hatta şöyle bakalım Whitepaper'ı nerede incelemeye başlamıştık. Şurada adım adım incelemeye başlamıştık. Çok detaylı incelemesini bu videoda bakabilirsiniz arkadaşlar. Ama gelin şimdi en azından şu an konuştuğumuz konularla ilgili kısımları ben size tekrardan göstereyim. Neredeydi? Birazcık daha yukarıdaydı galiba Len Mark. Evet bulduk. Ne demiştik? Landmark'lar Lucky Cat adlı ruffl'lardan, çekilişlerden çıkıyor oyunu kendi düzenlediği çekilişlerden ya da diğer etkinlikler ve airdroplardan alabiliyorsunuz. Tabii bu Landmark'ların kendi işlerinde de yine nadilikleri var, Legendr'leri var arkadaşlar ya da Outlier diye geçen çeşitleri var. Peki bu Lucky Cat falan dedin o zaman ne alaka dersen de bunları nereden elde ediyoruz? Bununla ilgili de yine dropları var. Hatta hemen şöyle drop kısmına da geçelim. Hemen drop'u açtığımızda karşımıza fiyatı çıkıyor. Hatta burada bende indirimli yazıyor. Hah, hatta oraya değinelim. Neden indirimli arkadaşlar? Şöyle bir durum var. Daha öncesinde söylemiştik 5 sahibi olanlar farklı farklı şeylerden faydalanacak. Neydi? Airdroplardan faydalanacak. Ne oldu? Token airdrop'u oldu. Hemen 25 doları koyduk. Aynı zamanda projenin daha ilerisinde de yer almak istiyorsanız bu dropları daha indirimli alabiliyorsunuz. Normalde bir paket 120 dolara satılırken. Bronze base sahibiyseniz arkadaşlar 95 dolara. Ya da silver base sahibiyseniz 89'a, Gold sahibiyseniz de 83'e kadar düşüyor. Eğer bunlardan daha fazla adete sahipseniz. 5 tane sahipseniz arkadaşlar. Bu sefer neye düşüyor? Fiyat daha da aşağıya doğru iniyor. Benim fiyatım da şu anda 89.25. Yani ben şuradayım. Evet silver base sahibi olduğum için. Benimki 89 dolara. Peki. Bunun dışında ne çıkacak arkadaşlar? Anniversary pack çıkacak. Anniversary Pack'in dışında loot crate çıkacak ve Lucky Cat meta share. Lucky Cat Lucky Cat diyorduk ya biraz önce white paperda. Hemen şuradaki Lucky Cat. İşte. Bu Landmark'ları da bu sayede sahip olabiliyorsunuz. Bu Landmark'tan daha da önemlisi oyunun bir sonraki aşamasında ne yapmamız gerekiyor? Hemen onu da şöyle aşağıya doğru indirirsek inelim inelim inelim inelim en önemli yer arkadaşlar. En önemli yerimiz bizim bu tablo. Bu tabloya çok dikkatli bakın. Çünkü oyunun genel mantığı bu şekilde hissedecek. Nasıl mı? Öncelikle bir atık toplayacağız. Bu atığı da drone'larımız olacaktı ve bu dronlar işte otomatik olarak atık toplayacaktı. Bu atıkları kredilere dönüştürebileceğiz ya da diğer resourcelara, consumableslara dönüştürebileceğiz arkadaşlar. İki şeye dönüşecek. Ve bu ikisiyle de aldığımız piksel araziler vardı ya, bunlara bazı binalar dikileceğiz ve bu binalardan da enerjiler üreteceğiz. Bu enerjiyi de tekrardan yine binalarımızı geliştirmek için kullanıp daha fazla enerji çıkartabileceğiz ya da oyundaki token'a dönüştürebileceğiz ve bu da direkt cebimize girecek para anlamına geliyor ya da daha fazla arazi alabileceksiniz fix dediği şey altıgen araziydi hatırlarsanız ve bunun da tüm yönetimini mission control kısmından yapacağız fark ettiyseniz yine altıgen arkadaşlar ve buradaki bazı yerlere binalar dikebiliyoruz hatta şurada bir sirisinde claim var ve bu claim'e tıkladığınızda büyük ihtimalle bize enerji gelecek hemen şu aşağıdaki kısma da geçelim atıklar en temel kaynak resource demiştik ya bu atıkları arkadaşlar nasıl dönüştürüyoruz peki Eternal labda blueprints e ve biomoss'a dönüştürebiliyoruz e bunlar ne? bunlar da işte o binaları dikmek için gereken şeyler arkadaşlar ya da Global West Sistem'de direkt Astro Kredits'e dönüştürebiliyoruz. Astro Kredits'te yine binamızı dikebilmemiz ya da yükseltmemiz için gerekli şeylerden bir diğeriydi. E peki bu Blueprint'lerin bir modların çıkma olasılığı ne? Legendary yine her zamanki gibi çok düşük 2.41. Blueprint ise daha da düşük arkadaşlar 1.20. Gerçi Blueprint düşürmek gerçekten çok çok çok zor. E, bu Loot Crate biraz önce şuradaki airdroptan nerdeydi? Loot Crate'de size verilecek demiştik ve cloud crate'in içinde arkadaşlar bu modlarının da çıkma olasılığını görebiliyorsunuz. Hatta blueprint'lerin çıkma olasılığı daha da düşük %1 arkadaşlar 100 tane paket açacaksınız bir tane çıkıyor. Bayağı düşükmüş bu arada. Bir de astro kredisi olacak. Mutlaka %70 ıı, şansla astro kredisi aslında astro, astro Kredisi çıkmaması çok daha iyi gibi gözüküyor şu anki durumda. Neyse bir önceki videoda, şuradaki videoda bunları teker teker incelemiştik. Sayfa sayfa incelemiştik ve çok daha uzun konuşmuştuk. Direkt Whitepaper'la ilgili bir konuydu arkadaşlar. Dilerseniz Whitepaper'ın diğer inceleme kısmını bu videodan devam edebilirsiniz. Bir de geçelim diğer güzel haberi. Hani şu anda bir airdrop kazandıysanız ya da Aa, ben de bir şekilde gireyim airdroplardan oyuna faydalı diye düşünüyorsanız arkadaşlar. Bununla ilgili de geçenlerde yine bir tweet çıkmışlardı. Burada paylaştıkları yaptıkları tüm airdropların neler olduğu hatta şuradaki sonraki e, aşamalarda işte airdrop 1, airdrop 2, bu stakeler ne kadar gelecek, plati örneği kadar ayrıldığı, takıma ne kadar ayrıldı, yani Westing ile ilgili tüm bilgilere de buradan ulaşabilirsiniz. Nereden arkadaşlar? Hemen şurada zaten bu tweetlerinde paylaşmışlardı. Ve ardından sonraki airdroplarından da bahsediyor. Hatta sonraki airdropları demişken Aşağıya doğru inelim videonun başında havuzdan bahsetmiştik ama ne kadar kazandığınızdan bahsetmemiştik hani neydi eğer drop satın aldıysanız arkadaşlar 9.70 direkt aldığınız NFT başına kazanmış olmanız gerekiyor eğer bu dropu açtıysanız da 12.20 bir terörist sahibiyseniz 17.32 eğer 5'lerden en yükseğine golda sahipseniz 136, 23, 3 diye aşağıya doğru iniyor nadirliğine göre ve bu marketinde de bir şekilde alışveriş yaptıysanız 93 token sizin cüzdanınıza gönderilmiş olması gerekiyor. Mutlaka cüzdanlarınızı o yüzden kontrol edin. Hani biraz önce havuzda şu kadar demiştik ya, kişi başına düşen de ya da NFT başına düşen de burada yazıyor arkadaşlar. Sonraki airdroplarında da arkadaşlar yine bir bilgi paylaşmışlar. Şunun gerçeğini aç hemen şurada yüklensin. Planet Nine'in sonra yapacağı airdroplarla ilgili tüm veriye de bu tablodan, bu görselden ulaşabiliriz arkadaşlar. Ve ilgili planlanan Airdrop'un Drop'un 25'i 5 Ağustos tarihinde herkese dağıtılmış. Daha sonraki dağıtılacak ves miktarını nasıl dağıtılacağı, hangi tarihte olacağına bu görselden bakabilirsiniz. Aynı şey Astro Kredi için de Loot Kredileri için de Cargo Drop NFT'lerde. Ve burada örneğin surprise yazıyor. Metashare sistemimizi biraz önce bahsetmiştik, Dağıtılacak olan enerji Biomot, Facility tüm hepsine buradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. bunlardan ulaştık peki hemen discordlarına gelin. Discord'u o yüzden takip edin en az bakın arkadaşlar. Geç olmadan bu airdroplardan siz de faydalanın. Planet Nine ile ilgili her şeyi de bahsettiğimize göre arkadaşlar bu sefer kapanışı tipik alt değil. Oyunun hazırlattığı trailerla daha önce sizlerle paylaşmıştım ama yeni gelenler için bir daha paylaşayım çünkü güzel trailerdı benim gayet hoşuma gitmişti. O trailerla bu sefer kapanışı yapıyoruz. Bir sonraki projede görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.